Geçmişe doğru gittim Elimde hiçbir şey yoktu Zamanın her şeyi güzeldi Sonunda her şey yükselmiş Tükendi bedenim sonunda Engelim olmadı sorunlar Yolun sonunda yorulmam Çok mu zor kendimi bulmam Denedim birkaç yol Hiçbir şeyin faydası yok Yendim korkularımı ve artık başka biriyim Sınırı açtım dostum Seyirler kanıma bulaştı Dertler bile taştı dostum ne satınlar ya bir gibi görürüm bitleri, beynini kilitlerim bitmeden ey Tekli bir keyide kalbime değil, farklı bir rey Veritarım maddeyi tek olamıyor, hiçbiri ben gibi Üzülme koyamaz biteri, hiçbiri ben gibi dibindeyim Her derinlikleri çekerim tatıyı hedeflerime Yakarım bir sigara sokarım hayatın Sıra bana, ona bana kanmam, yanmam Buraları için artık taktım, kulaklık bitleri hamle bıraktık Sorunlar, çok, çok, çok. önümde olacak, Karnım, tak, tak, tak, tak. hayatım Sabrım yokken sabretmek beklerken bekletmek Sabrım yokken sabretmek beklerken bekletmek Bitmek çekip de gitmek derken Çakma erken gelin karşıma tek tek Çoğun ise gerekti gerekli Ben seherimi kendim ürettim Birlik deliğim yetti ve tektim teknik gerekli Çoğusu validim. Tek kaldım tek sardım bu da benim farkım Sakaları yaktım sigaranı yak dur. elinde Eninde sonunda yaktım aktı fakta battım attı Aklım taktik aklı Uyanırsam onu yakıtacağım Hedefin içindeyim çek Dinle bek beni dinle bebek Tek isteyeyim onu mahvetmek Nefretin içinde boğulmak mı? Derinlik içinde durmak mı? Ki can bana tenhamit verin Bir yedim ileri bir adım geri iniyorum derin eri çek diyor birileri eyy Dengim yok benim başarım çok aşarım sınırları kapıları açarım kaçarım Zamanlar asılır zamanım durmadan yazarım ve kasalım mesaf Böyle <gülüyor> bir yaşamım var ki ne kadar başarsan aklın almaz Ateşte oynarım her kişi girdim bitirsa fırın farkına varamaz Yetenek teknik tabii ki gerekli derken yarsa anlamaz Asla kadınlar hiç gider. kafamın içindeki rahatlığı süramaz bana Yo, ah uh. sabrım yokken sabretmek eyy beklerken beklerken Yutarım zamanı kazanamaz beni Yazamaz kazamaz ben gibi Yaşadım yaşadım başardım yaşaklı Her şey git de, ömür Ayy hey. hey. Öyle bir savaştı emki Savaş oğun içinde batıp kaldı aklım çakır herkes dünya genç dostum Zaman ağaç içi kalklı Varacak sonları kanacak rüyalara Yine insanoğlu haklı Kanacağız şeytanın nefsini Canını verene kadar içinde saklı Tek de biter bu savaş Artan yaş gözünde kaydettiğin savaş Hızlı yavaş sabrettiğim bir yarış Sanır her şimca karşında barış Alırım içim edinmanı hani Kafamın içi de bulanık Sanırım yalı yok beynimi yoruyor Beni mi koruyo geç Kaderin kapılar açılınca ÇAK